Bundan sonra bu topraklar Türklerin ebedi vatanı olacaktı. Tarihimizin şanlı zaferi dedi.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 yeni destanlar eklendi tarihe sırasıyla. Afyon, Kütahya, işte Eskişehir, Dumlupınar, Sakarya… Türk ordusunun, Sakarya'da kazandığı zaferin bir başka benzeri yoktur yeryüzünde. Bu savaş, 22 gün, 22 gece süren yaman bir uğraştır. Bu savaş, saldırgan bir düşmanın, Türk'ün imanı karşısında hezimete uğradığı bir savaştır. Bu savaş, haksız, şuursuz istila emelinin Sakarya'nın köpürmüş sularında boğulduğu bir savaştır. İnsanlık tarihinde müstesna bir yere sahiptir Sakarya Meydan Muharebesi. Çünkü Viyana'da başlayan amansız çekilmeye Sakarya'da dur denmiştir. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın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 umutla el birliği etmiş bir ordunun zaferi yakındı elbet. Yuvalarını, bebelerini terk ederek, erine cephane taşıyan kadınların sırtındaki ağrıydı o zafer. Evini, yurdunu, bağımsızlığını kaybetmiş, kanlı göz yaşlarıyla cepheden haber bekleyen bir ulusun, sevinçlerindeki göz yaşıydı o zafer. Kurtuluş savaşı dedik. Birlik olduk, el ele vererek gazi olduk, şehit olduk severek isteyerek.